Bugün kork oyunu oynayacağız Bu kadar başka bir şey Oyyy ne kadar gerilimli oğlum bu niye böyle piksel piksel Bizik sikbeli Evet şimdi bir marketteyiz ne yapacağız kardeşim markette Müzik bu arada fena müzik güzel müzik güzel hocam Şimdi PSP böyle oluyor 1900 Heh. Güzel güzel böyle daha E tamam şimdi biz şeyiz eee Kasiyeriz galiba. Evet ne yapacağız ki biz şimdi burada. Cipsler var burada. Ya böyle de sarmadı ya şey yapak. Ya böyle, böyle daha iyi. Şöyle bir etrafı gezelim. Kutular var burada. Burada ananı sikim bunu. Oğlum böyle bok götürüyor burayı. Buradan da dışarıyı izleyebiliyoruz. Ha. O sigaralar var. Tamam. Güzel. Başka. Aa geliyor. Aa müşteri geliyor. Bir saniye. Şu an bu çok şüpheli ha seni. Ne alıyor? Bira. Rus galiba. Daha dışarı çıkabiliyorum lan. Cık. Özgürlüğüm kısıtlanıyorum. Neyse i̇şte ben bir kasaya geçeyim de bu adam sadece bir bira alıyor galiba. Gel kardeşim. Adın ne senin? Jesse. İyi geceler kardeşim. Bir şeyler diyor anlamıyorum. İngilizcemiz yok. Bu diyor bedava diyor galiba. İşte bir şeyler bir şeyler anlatıyor. Evet diyor bu. Anlamıyorum. Vallahi anlayamıyorum. Güzel. Kaç para verdi? 5 dolar. Oğlum. Türk'e 300 lira. Tamam hadi çık. Güzel. İlk satışımızı yaptık. Öyle bir 2 senede zengin oluruz. Bir daha bu müşteri geldiği zaman ben şuradan izleyeceğim. Aga. Aha biri geldi. Arabayla biri geldi. Bir saniye arabayla geldi biri. Şuradan girecek herhalde. Oyunun sesi biraz az geldi şimdi. Dur biraz açayım ya oyunun sesini. Gel şöyle. Tamam değil mi tamam aynen. böyle iyi ben adamı tipinden anlarım kardeş şuradan Hadi oğlum gel artık ya dükkana bu demin arabayla biri geldi ama iki saattir dükkana gelen giden yok ben müşbelenmeye başladım bir arka taraflara Demin burada arabalı biri var gel kayboldu niye öyle bir şey oldu gelen geçen de yok Ulan geri giremiyor muyum? Ne, ne yapacağız ki oğlum şimdi ben anlamadım. Oğlum ben hafiften tırstım ben bir dükkana geri döneyim en biz burada şişlemesinler. Vallahi kimse kurtaramaz. Niye böyle bir araba var acaba burada? Alp! Ne oluyor lan? Ne sikim ne oluyor lan? Ee kanka? Oğlum bir daha yapmayın bak böyle şeyler. Etrafı süpüreceğiz tamam. Güzel güzel. Ne kadar killenmiş olabilir ki? Neyse çöpleri alamıyoruz ama olsun olsun. Olsun. Ee, Kaseye falan bakalım. Biri gelip bir... Aha biri geliyor. Vallahi biri geliyor. Dur dur dur dur. Şunun tipe baksın ama. Hayır diyor. Ne oluyor? Bir Şit şey, biri. Bir şey. Kim ki bu ama? Ee, selamünaleyküm birader. Buyur. E ee, tamam ha, aynen aynen ondan. Hiçbir şey de anlamıyorum ama Şimdi bu herif kim anlamadım. Bir şeyler bir şeyler dedi. He şu an gidiyor. Tamam nereye gidiyorsun? Sen katil misin lan yoksa Allah'ıma buradan yumruğu bir yapıştırırım bayıltırım. Tamam gidiyorsun. Harika git git. Siktir git. Gözüm görmesin seni. Bir daha burada sikerim ben. Oğlum bu adam hiç tekin değil baksana altına sıçmış amana. Tamam bu müşterimizi de uğurladık. Ee, artık çöpleri atabilir miyim? Ne dediğini anlamadım ama doğru diyorsun kardeşim. Ha ne oldu? Dışarıda bir mi var? Dışarıdan sesler mi geliyor? oğlum bak beni korkutma. Aa bu ne? Bu kim? Bu kim? Ana ne sikim, bu kim? Gerçek şok ama... Oğlum ne oluyor lan? Dışarıda biri var. Oğlum bak. Ana sikim dışı dur dur dur dur dur. Bekle orada bekle siktim şimdi seni dur. Aman haklım şimdi yumruğu bir vuracağım. Aa çıkamıyorum dışarıya. Aa niye? Gel lan buraya gel, bak beni korkutuyorsun. Oğlum geleceksen gel. Gel seni. Ah, abi biri geldi. Aa. Nereye gitti aman Oğlum biri geliyor ve ben çok normalmiş gibi burada bekliyorum ya. Demek ki Pauloçsa sen misin? Girme vallahi yapıştırırım yumru, bak. Gel gel gel. Hayırdır kanka? Ana sen beni mi tıklıyorsun oğlum? Bu tık ne Oğlum benim ben altımız içtim ya kardeş. Merhaba falan sigara istiyorum mu? Ee... Orada birini gördün mü falan mı Diyor paloço maskeli Ben öyle birini görmedim Sanırım sen yorgunsun falan De işte Tamam ben kafe yedim falan filan Neyse al sana gel Oğlum var ya demin ya biri vardı nasıl görmedin Oğlum şuradaydı ya sen gelince Gitti oğlum kesin senden korktu Lan burada oğlum burada kal lan Oğlum vallahi ben korkuyorum Lan beni de götür lan var hadi, hadi çık hadi çık hadi çıkabiliyorum Çık lan vallahi, bunlar zeki. Şimdi bize bir iş daha kilitlediler. Güzel güzel, işlerimizi yapalım ha. Ya. Oğlum, şey geri geldi. Ne oluyor? Bir saniye. Dur Polis, polis, polis. Polis, istasyonu size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba polis. Ee, olan menis, lan bana burada tecavüz edecekler. Oğlum ne olur gelin lan hadi hadi seri seri gelin seri gelin vallahi yaltımasiceğim burada ben korkudan ya. Biri var mı? Şako main burada mı Şako main? Andan da lan oğlum polis polis seri lazım polis lazım. Lan oğlum gelecek lan. lan. Arkadan dolaşacak. Kesin arkadan gelecek bu çakal. Oğlum Git lan oğlum git lol oyna lan ne olur. Oğlum polis yok mu ya? Lan hadi lan seri lan. Oğlum seri lan lan elim ayağım tıkmıyordu. geldi. Vallahi geldi daha polis geldi. Memur bey. Memur bey katil var. Hemen geliyorum yanınıza. Oğlum o gerçi arkada değil miydi? Gerçi polis var lan ne yapabilir lan bekle geliyorum. Dur dur. Çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. <gülüyor> Ananı bacını s*****. Abi gel beni öldür bitsin şu Abi selamünaleyküm şeker var mı? Ana ne Ne oluyor? Senin ben sıfatına Ne oldu oyun bu kadar mı? Bu muydu? Ha. Neredeyim lan ben? Dur biraz şey yapak ya şunu. Heh güzel güzel böyle daha iyi. Biraz oyunun sesini şey attırayım. Eminim, göt korkusunda şaka şaka şey sesim gelsin diye. Kayıtta dengeleyemiyor. Eee ananım. Ne olacak? Eee? Yaşat ya da öldür mü? Tamam ben bunu yaşasam ben ölür müyüm? Tamam burada kimse var mı? Ee, tamam kardeşim hadi bana bir şey ver. Ne yapacağım ben burada anlat bana. Heh, güzel. Ne yapacağım şimdi bana burada anlat. Testarenin çakması mısın birader? Nesin? Vallahi ekran şimdi yumruğu bir koyacağım sıfatı. Eee merhaba Steve seninle bir oyun oynayacağız falan hadi oyna. Öldür ya da yaşat diye yani kısaca ben tabii ki de kardeşim hiç kusura bakma ama Allah'a emanetsin hadi görüşürüz hakkını bana helal eder dersin umarım bir gün. Ee, tamam güzel güzel güzel ilk bölüm geçtik kolay kolay kolay hoş hoş kardeşim. Ben senden daha psikopatım şimdi sen benden korkacaksın oros. ikinci oyuna geldik. Burada ne yapacağız? Steve şey paylaş o bana bir şey göster steamle Steam amına koyayım ya Neredesin oğlum hadi bana bir oyun ver bana bir oyun ver hel E eh, güzel geldi gene <gülüyor> spadını siktim lan adı Ya gülüp durma amına koyayım senin yüz attı lan siktin ne yapacağız bleder Oğlum beyler var psikopat ya Her her paylaşçı maskesi takan psikopat oluyor orospu. Adamsa çıkar maskeyi lan sıfat spadını... Arkadaşlar şifre 5180. Ee, Allah'ın nikmeti işte. 51 e, 8 ee, pardon 518 orayı 0 zannettim. Piksel piksel çekiyordu adam. <gülüyor> Kaçtı. Hadi bakayım. Bu kadar mıydı? <gülüyor> bu muydu orası? Bu yüzden mi benim altıma...